Selamünaleyküm hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Instagram'da sormuş olduğunuz sorulara teker teker yanıt vermeye çalışacağız. Derya Hanım'ın sorusu, şifalı taşlar hakkında bilgi vermişsiniz. Şifalı taşlar da fayda verir mi? Evet, şifalı taşlar fayda verir. Uygun şifalı taşlarınızı bulmanız ve bünyenizde bulunan negatif enerjiyi temizlenmekte kullanılabilir şifalı taşlar her burç grubuna göre, güneş ve ay burcunuzun durumuna göre taşlar seçebilirsiniz. Bunları üzerinizde taşıyabilirsiniz. Sık sık bu negatif enerjiye e, doydukça taş, daha doğrusu negatif enerjiyle doldukça e, suyla yıkayıp tekrar avucunuzun içine alıp ayater ile yükleyip taşımaya devam edebilirsiniz. Herkesin kullanabileceği e, joker taşlar, selenit ve Quarstır. Bütün burç gruplarına hitap eden, bunların da renksizlerini seçer iseniz, renksizlerini de seçer iseniz Allah'ın izniyle fayda alırsınız. Selenitin ve Kuars'ın renksizlerini, saydam olanları seçerseniz bunlar fayda verir. Evet. ikinci soru. Kitabın senin üzerime geçmedi. Ancak sormak isterim ki Kufi yazı yöntemine göre olmayan harflerin rakam değeri nasıl tolere edilir? Kufi yazı sistemi, Kufi alfabesi, ilk metinlerdeki alfabe sistemi 22 harf esasına dayanır. Burada noktalı harfler bulunmaz. Havas'ta harfleri nurani ve zulmani olarak ayırırız. Kufi tarzında nurani harfler mevcuttur. Zulmani harfler geçmez. O sebeple Matematiksel değeri 500'ün üzerinde 600 ile 1000 arasında olan harfler Kufi sisteminde, yani Nurani yazı sisteminde bulunmaz. Zahir yazı sisteminde harfler 1'den 29'a kadar, Evcet değeri de 1'den 1000'e kadar olacak şekilde tasnif edilmiştir. Cennet peynirci arkadaşımız, her gün düzen çektiğim Esmail Hüsna var ama ismimin esmasını öğrenmek istiyorum. Esmalarla ilgili WhatsApp'tan numaramız mevcut isim, anne ismi ve doğum tarihi atarsanız esmalarla ilgili size dönüş yaparız en kısa zamanda. Kendi esmamızı nasıl bulacağız onu anlatan bir video yaparsanız sevinirim. Bununla ilgili bir video yaparız. Ancak temel unsur olarak kendi isminiz, anne isminizle birlikte toplam evjet değeri bulunarak tartıya sokulur ve her ikisi birbirine matematiksel olarak en yakın esmalar bulunarak tek tek deneyerek iki tane esma tespit edilmeye çalışılır. %99 mertebesinde iki esmadır her insanın. Yalnız çok özel durumlarda bazen üç esmayla karşılaşılabilir. İnsan bu bir tecrübeye dayalı bir hesap metodu. Yine bununla da ilgili de bir geniş video çekeriz. Ama unsur olarak kendi isminizle anne isminizin ebced değerlerinin toplama ele alınarak bir mukayese metodu vardır. Doğum tarihine bağlı olarak da zaman e, seçimi ve kesişimi yapılır. Doğum tarihi tam olarak belli değilse yine isimden giderek en uygun zaman hangisi olduğu tespit edilir. Hasta sorusu ilk e, bu beşinci soru oluyor. İlk yazabileceğimiz vefk nedir? Herkes kendisi için basit ve koruyucu vefk yazabilir mi? Evet, bizim arzumuz da budur. Herkes kendisi için koruma, korunma vefki Hazırlayabilir. Razer ve negatif etkilerden korunmak için önemlidir. Anne ve anne ismiyle yapacağınız hesap metoduyla bir üçlü vefk hazırlanabilir. Bunu üçlü vefk hazırlama videolarımıza takip edebilirsiniz. Merak eden arkadaşlar yine havasla ilgili derslerimize ve kurslarımıza da katılabilirler. Altıncı soru, Fehime Hanım'ın selamlar hocam, metafizik ders almak istiyorum. Instagram metafizik destek. E, sitemizde derslerle ilgili bilgiler var. Buradan bilgi temin edebilirsiniz. Derslere 17-18 Mart'ta başlıyoruz. Tekrar hatırlatayım. Şahin Bey gelecek yıllarda bizde neler bekliyor? Çok yakında denilen konu nedir? 2023 neden önemli? Hadis kitaplarının hayır zaman neresindeyiz? Bunu son videolarımızda. Hem Türker Beylerle, ne var ne yokta, Sercan Selcan Bey'le her açıdan programında ve kendi videomuzda da değindik Şahin kardeşim. Gelecek yıllarda önde bir bir seçim dönemi var. Yani bir zorlu yıllar bizi bekliyor. 2023 hem bizim 1441 hicri ile başlayan, yani 2020 ile başlayan süreçte bir büyük basamaktır. Hadis Küliyatı'nda da bunun yeri var. Hem de tarihsel olarak 100. yıla geldiğimiz noktada, bizim anlaşmaların yeniden düzenlenmesi gereken noktada, miladi olarak da önemli ama Bizi daha çok ilgilendiren işin hicri kısmı 1441'den yani 2020'den itibaren olan 7 yıllık aşama çok önemli. Bu aşamada yeni bir geçiş dönemi yaşanacağını Aleyhisselatü Vesselam hadislerde belirtiyor. O sebeple ahir zamanların en kuvvetli noktalarından birindeyiz. İnşallahı Teala kalbi imanla Kur'an'la yürüyen kullarından eylesin. 8. soru Perihan Hanım'ın Cefir ilmi ve havas ilmini nasıl öğrenebilirim? Hangi kitabı önerirseniz? Bizim kurslarımıza katılabilirseniz ee, hangi kitabı öneririz? Kendine bir kitabımızı öneririz. Hava silmiyle ilgili. Ee, aynı zamanda Mustafa İloğlu'nun gizli ilimler kitaplarını da öneririz. İlk ciltleri, ilk baskıları bulabilirseniz 1970'lerde basılmış olan onlar orijinaldir. Oradan faydalanabilirsiniz. 9. E, soru sahibi arkadaşımız kitabındaki kendi esmalarını bulabilirsiniz. Bunun anlatımı bölümü yeterince açık değil. Anne ve baba kendi adımızın ebced değeri toplam 500 olsun, 500'ten 62 çıkartmamız konusunu ele almış. Burada 62 iki tane esmanın da başında bulunan el takıları, bu e, el takıları 31-31-62 eder. Esmalar hesaplanırken ilk esma hesabında bu el takılarını kullanmanıza gerek yok. Anne baba isminin toplam, anne ve çocuk isminin toplamı 500 ise 500'den hareket etmeniz lazım. 500 sağlayacak iki tane Esma'yı denk getirmeye, buradaki tevafuku bulmaya çalışmanız lazım. El takısıyla birlikte yapılan o ikinci aşamadaki, o i̇lm giriş kapılarında e, vefteri hazırlarken kullandığımız bir metot. Günlük Esma hesabında el takılarını kullanmaya gerek yok. Yani El-Rahman, El-Rahim değil, Rahman ve Rahim isimlerini toplam 556 olarak gidin. Bu yoldan ilerleyelim. 10. soru bayağı Akrep. Selamlar. Hava Selimi'yle ilgili kitaplar önermişsiniz. Az önce önerdik. Mustafa İloğlu'nun kitaplarını öneriliriz. Bizim kitaplarımızdan ve yayınlarımızdan da faydalanabilirsiniz. Hava Selimi'ne çok kuvvetli kaynaklar var. Bizim tercümelerine devam ettiğimiz kaynaklar da var. Onları da pdf olarak Metafizik Shop'ta yayınlayacağız. Çarkalarımızı nasıl açmalıyız? Güzel soru. Çakralarımızı, önce durumunu anlamamız için bir e, kontrol metotları bilmemiz gerekiyor. Radyostezi ile ilgili metot bilirsek, pandulla vesaire anlayabiliriz. Bilmiyorsak o bölgede zaten bazı tıkanıklıklar fiziksel olarak hayatımıza yansır. Hangi çakra bölgesinde e, problem yaşıyorsak o bölgede, boğazımızda varsa mesela tiroidlerle ilgili problem yaşarız. Ya da boğazda kuruluk, öksürük gibi haller devam eder basiret gözümüz, keşif gözümüz kapalıysa nasibimiz, rızkımız kesik olur. Aynı zamanda baş ağrıları yaşarız. Gözlerde yanma meydana gelir gibi konular. Nasıl açarız? Her çakraya 7 tane Fatiha okuyarak kendimiz konsantre, abdesti temiz bir şekilde her çakra üzerinde 7 tane Fatiha okuyarak açmaya çalışabiliriz. Kendi enerjimizi Allahu Teala'nın hay ve kayyum enerjilerini açarak, ayetel küsiler okuyarak da her çakramızı Saat yönünün tersine çevirerek ayet aküsü ile de açabiliriz. Fatiha ile de açabiliriz. Ama pratik olarak diyorum ki her çakra bu enerji merkezin üzerine 7'şer tane Fatiha okuyarak çakralarınızın açılmasına çalışabilirsiniz. Kendi başınıza tabii bir uzmanla destek almanızda fayda var. Daha kolaydır. Çakralarınız açılıp temizlendikten sonra bu metotla koruma programına gelirseniz daha faydalı olur. 12. soru. Merhaba. Gümüşe mi, bakır mı uyumlu olduğumuzu nasıl anlarız? Bununla ilgili almanaklar var. Uzun yüzyıllardan bu yana tecrübe edilerek oluşturulmuş. Gümüş mü, bakır mı, altın mı, kalay mı? Ee, en uygununa bakılabilir ama en çok kullanılan madenler gümüş ve altındır. Erkek için gümüş uygundur. Bayana altın biraz daha iyi gelir ama gümüş erkek ve kadın için en çok kullanılabilecek joker metaldir. 13. soru sayfanızda bulunan kuvvet yüzüğüne nasıl sahip olabiliriz? Şu an metafizik destek ya da metafizik shop'tan ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili bu yüzükler her insanın özelliklerine, ayetlerine, pardon, ayetlerine ve sembollerine bağlı olarak değişik yıldız şekilleri kullanılarak ve huruf-u da, fatiha ayetleri de göz önüne bulundurarak yapılır ve hazırlanır. Bunu metafizik destekten sorup temin edebilirsiniz, sipariş edebilirsiniz ya da whatsapp'tan da ulaşıp oradan da bilgi alabilirsiniz. Efendime söyleyeyim. 14. sorumuz beram-i Kamil Kadir'i Mutlak ruhu kendinden üflemiştir veya yaratmış mıdır diye soruyor. Allah-u Teala insana, e, Hazreti Adem'e kendi ruhundan üflemiştir. Kendi ruhundan bir parça vererek ruhsal olarak onu yüklemiştir sevgili kardeşimiz. Esmamızı nasıl bulabiliriz? Hangi çakramızın bağlı olduğunu nasıl biliriz? Buna araya cevap verdik. Esmalarla ilgili bizden de bilgi de alabilirsiniz. Kendinizde anlattığımız anne ve kendi isminize bağlı olarak da hesap da yapabilirsiniz. Efendime söyleyeyim çakramızın bağlı olduğunu nasıl biliriz? Bölgesel problemler, fiziksel problemler varsa ya da basirette, nasipte, kısmette sıkıntılar var ise ya da bir taraftan ilerlerken aşağı çekildiğimizi düşünüyorsak yani bazı şeyler ters gidiyorsa enerji merkezlerine baktırmanızda fayda var. Sevgili kardeşim. 16. Soruda sevgili hocam eğitim almayanlar en azından isminin esmasını ve celcilikli duasındaki bazı sırlardan faydalanması mümkün müdür? Çünkü insan bazı şeyleri yaparken inanarak ve doğru şekilde yapmak istiyor. Tabii ki isminin esmasını alabilir. Biz e, bize başvuranlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Esmalar konusunda. Efendime söyleyeyim. Aynı zamanda Celcilit'e duasındaki sırlardan faydalanmak da mümkün. duası ile ilgili de duanın tamamını da okuyabilirsiniz. Yani haftada bir ya da iki gün belli bir saat ayırarak okuyabilirsiniz. Çok faydalıdır. Her gün okuyan arkadaşlarımız var. Bu manada faydalanan pek çok arkadaşlarımız var. Sırlarıyla ilgili de yayınlarımızda açıklamaya çalışıyoruz. Kitaplarımızda da ile ilgili pratik bilgiler mevcut. 17. soru. Amine Sönmez kardeşimiz bir rakim, asab e, rakam asabı nedir diye çok hayret etmiştim. Sayılar levzetle ilgili olabilir diye düşünürdüm. Sizin programınızda e, duydum diyor 7 ile ilgili sırları Kur'an'ın en sırlı ayetlerinden Kef Suresi bir de Kur'an'ın 7 üzerine yazılması. Fatiha ile ilişkili sanırım. Kur'an'ın sırrı Fatiha'da 7 çakra olması. Fatiha'da tüm günlerin olması. Günlerin semaya işaret ediyor olması. Semada ne varsa yerde de onun olması. insanın özünde evrenin bilgisine sahip olması. Bu arada burçların hayvanlarla sembolize ediyor olması anlamı nedir? Evet bu sizin de bedetiniz gibi hepsi birbirine bağlı hususlar. Günün saatleri, haftanın günleri içinde bulunduğumuz e, zaman sistemi içinde bulunduğumuz e, gök adı sistemi, burçlar sistemi, göksel izdüşüm e, sistemidir. E, göksel düşüm yani göklerdeki astrolojik hadiseler aslında e, Fatiha'da 7 sistemi üzerine bize pratik olarak verilmeye çalışmış bir sistematiktir. Burada ashab rakim de, rakam ashabı da e, sistemin 7'li olarak çalıştığının Kehf suresinde, bir yansıması, tabi üzerinde derin tefekkür ederek yürünmesi gereken bir mevzu ama Kur'an-ı Kerim'in bize sayılarla ilgili ve burçlarla ilgili vermiş olduğu matematiksel sistemin de burada ispatlarını görmüş oluyoruz. İlk Kur'an metinleriyle günümüzde herkesin okuduğu metin arasında fark var mıdır? Fark yoktur. Yalnız şöyle bir durum vardır. İlk Kur'an metinleri Kur'an-ı Kerim'in batın yönünün de bulunduğu bir sistematiği vardır. Noktalanmış, hareketlenmiş sistemli Kur'an-ı Kerim'in zahir yönünü ifade eder arkadaşlar. Her iki okuma sistemi de Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'in zahiri vardır, derindir, batını, zahiri vardır, güzeldir, özür dilerim, batını vardır, derindir ve Kur'an 7 harf üzerine bir ilim kitabıdır. Hadisene de değinecek olursak, Kur'an-ı Kerim hakikaten çok sırlı bir nizama sahiptir. Ve sadece basit bir e, nazım kitabı değildir. Aynı zamanda matematiksel formüller de içerir. Ve ilk Kur'an metinlerindeki noktasız yazım tekniği Kur'an-ı Kerim'in batın yönünü ifade eder. Burada bizim de sık sık değinmeye çalıştığımız Kur'an-ı Kerim'in batını ile ilgili ve yazı sistemi ile ilgili araştırma lütfen yapınız diye duyurmaya çalışıyoruz. Öldükten sonra 19. soru. Öldükten sonra yakınlarımızla kavuşacak mıyız? Babamız, dedemiz gibi mesela. Allah'ın izniyle öldükten sonra ruhlar aleminde sınırların kalktığı bir alem başlayacak olduğu için inşallah Teala hem ruh ailemizle hem diğer ruhsal yapılarla kavuşacağız diye bildiriyor Allahu Teala. 20. sorumuz Esma çekmekte mahsur var mı? Herkesin farklı yorumu var. Esma çekmekte bir mahsur yok. Belli bir bilinçle Allah-u Teala bize 99 tane esmayı hediye etmiş. Buradaki esmalardan o günkü, arzumuza, o günkü isteğimize ve uyumumuza göre esma seçerek ilerlersek çok daha faydalı olur. Esmaların seçiminde de hesap metotlarından da faydalanırsak, biz aktarmaya çalışıyoruz, daha uyumlu olur. Yani burada bir dalga boyu hadisesi gibi düşünün. Bu dalgaya uyumlu olduğumuz zaman daha hızlı yol almamız ve doğru yol almamız, efendime söyleyeyim, daha uygun ve kolay olur. Esma çekmekte, esmalarla zikir yapmakta bir sakınca yok. Tüm esmalar allah Teala'nın isimlerinden geldiği için bizim enerjimiz ve frekansımızı yükselten unsurlardır. Bunu tamamen Rabbimizle, aramızda hiçbir faktör yok olarak düşünerek, imgeleyerek ve niyetlenerek çekmemiz lazım. Kıymetli arkadaşlarım, Hocam, ismim esmasını 40 gün çekip bitirince mi vefk yazdırmalı? En azından 21 gün esma terkibine devam eder isek ee, vefk, koruma vefki özellikle yazılmasında fayda var vefk yazılacak, vefk isteyen arkadaşlarımıza da söylüyoruz ki vefkiniz hazırlanırken siz de esmalarınıza başlayın ki <gülüyor> paralel olarak ilerlesin. Çünkü vefkiniz hazırlanırken sizin de o frekansa uyumlu hale gelmeniz çok daha iyi olur. Bu ilimleri nasıl öğrenebilirim? Ne önerirsiniz? Yeni eğitim grubu oluşturursanız bu günlere talibim inşallah hayırlı günler denmiş. Yeni eğitim grubu oluşturuyoruz şu anda. 17-18'inde başlayacak olan gruplarımızı takip edebilirsiniz. Şükrü Hanım yani, e, takip ediyorsunuzdur da bu soruyu sorduğunuz e, baya bir zaman olmuş çünkü. Biz ancak dönüş yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar sorularla ilgili cevap vermeye e, çalıştık. Birinci bölümde ikinci bölümde yine sorularınıza devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Selamun Aleyküm.